Bugün 29 Aralık 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 9.20'de Plüton'dan yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Sakin ve huzurlu olabileceğimiz bu saatlerde güven duyduğumuz kişilerden destekler alabiliriz. Dinlenmek veya önümüzdeki günlerin iş planlarını yapmak için sabah saatlerini değerlendirebiliriz. Sanatsal ve ruhsal enerjimiz de güçlenebilir. Ay 13.36'da Koç burcuna geçecek ve hemen ardından Jüpiter'le birleşecek koç burcundaki ay önümüzdeki iki gün bizi daha meraklı ve hevesli hale getirebilir günlük işlerde girişken ve sabırsız davranabiliriz enerji ve motivasyonumuzun da yükseleceği öğle saatlerinde daha dürtüsel ve cesur tavırlarda bulunabiliriz gezi seyahatler spor ve fiziksel aktiviteler içinde hevesli olabiliriz oğlak burcundaki Merkür bugün retro harekete başlıyor Merkür 17 Ocak kadar oğlak burcunda gerileyecek. Zihinsel yeteneklerimiz, düşünce gücümüz ve iletişim tarzımızı etkileyen Merkür, retro hareket yaptığında temsil ettiği alanlarda gecikmeler, yavaşlamalar ve aksilikler oluşturabilir. Merkürün retro olduğu zamanlar iletişimde sorunlar yaşayabiliriz. Geçmişe ait konu ve kavramlar gündemimize daha fazla gelirken süregelen işlerimizi gözden geçirebilir, yarıda bıraktığımız işlerimizi de tamamlayabiliriz.